Merhaba arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız biliyorsunuz çene açılır kasları seviyorlar. O yüzden de hani ucuz versiyonları geldi, ben de tanıtayım dedim. Ben tanıtmaklarda sürüyorum. Frye'nin kaslar var, Yohe kaslar var. Bunları piyasadan tanıyorsunuz zaten. Yani o plastik bir yapıları var, hani çok da dayanıklı olmayan bir dış yüzeye sahipler. E, fakat hani gerçekten çok ucuzlar. Hani 300 liranın galibiyetler üstünde olması lazım çene açılır modelleri. Hani. Basit şekilde çenesi açılıyor zaten. Şurada aşağıda bir tane mandalı var. Kırmızı olarak yapmışlar. Şöyle baslıyorsunuz açıyorsunuz ve ön tarafı tamamen açık oluyor. Yani böyle seyahat etmememizi daha önceden belirtmiştim. Çünkü hani düştüğünüzde, kaza yaptığınızda aniden bunu kapatamazsınız. Ve önden çarpmaların çok yaşandığı bir kazada Zaten kazaların %80'i önden çarpmalarda yaşanıyor. Bu kazaların bir çoğunda Çenenizin, yüzünüzün zarar görmesi muhtemeldir. Şöyle kapattığınız zaman zaten bu kaskı görüyorsunuz. Yakından da çekmeye çalıştım. Bir arkadaş çünkü beni uyarmıştır. Biz yakından çekerseniz çok daha iyi olur. Detaylarını verirseniz çok daha iyi olur demişlerdi. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Şöyle göstereyim. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Onu da yakından çektim zaten. Yakın çekimlerde görebilirsiniz. Şu yan tarafındaki mandalı güneş vizörünü kaldırıp indirmek için. Yani çok kötü bir kast değil. Ee, ortalamanın biraz altında diyeyim hani aşırı türkli ortalamanın biraz altında diyeyim ee, termoplastik bir dış yapıya sahip ee, üst tarafında havalandırması var şu şekilde arka tarafında havalandırma giriş çıkışları var onlar da elle ilerliyor kapatılıyor hani aldığınız zaman ne kadar dayanır onu bilemiyorum tamamen ee, kullananlar varsa yorum yapabilir arkadaşlar. E, açtığınız zaman görüyorsunuz geniş bakış güneş yüzörü, mikrometrik bir tane bağlaması. iç kanalları, iç e, hava kanalları fena değil. E, sanki güzel yapmışlar gibi ama e, köpüğünde eren bir kanal yapmamışlar. Sanki içinde hafif, hafif kanallar var ama <gülüyor> aşırı e, böyle bir kanal yapısı sesini güzel geçeceği, çıkacağı, e, işte sesini diyorum, rüzgarın güzel gelip çıkacağı e, bir ses kanalı şey, rüzgar kanalı çok fazla yok gibi düşünüyorum. Yoyen'in ee, kaskını daha önceden görmüş olabilirsiniz veya hani bu markayı tanıyor olabilirsiniz. O yüzden bunun da detayını vereyim. Bu biraz daha farklı bir açılma e, yapısına sahip. Ön tarafında şöyle açtığınız zaman bir burun pedi var. Hem bunların da tabi burun pedi var. Bir çene pedi yok fakat. E, burun pedi var, bunun da çene pedi yok. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Şu şekilde mikrometrik bağlantısı var. Ön havalık kanalı var. Şuradan kapattığınız zaman geniş bakış açısını zaten görüyorsunuz. Üst tarafında şu şekilde açılan ve kapanan hava kanalları var. Arka hava kanalları da şu şekilde. Bir tane küçük bir spoiler yapmışlar. Spoilerin hemen altında havalandırma çıkışları var. Açtığınız zaman tekrar göstereyim. Şöyle oluyor. Bunun güneş üzerine açıp kapatmak biraz daha e, zahmetli gelebilir. Çünkü buraya bastırmanız gerekiyor. ve Bastırıp arkaya doğru çekmeniz gerekiyor ki açabilirsiniz. E, bu hani yolda giderken bunu yapmanız biraz sakıncalı olabilir. Çünkü yerini tam bulamayabilirsiniz. Bastırıp itmeniz gerektiği için de biraz zorlanabilirsiniz. Bence o konuda Kriyen biraz daha e, kolay ve iyi yapmış. E, üst tam alandırma kanallarını gördünüz. Kusura baktın, dışarıdan ses geliyor. E, işte, ve ee, yanına da mid for Speed yapmışlar yazmışlar şu kısmına Bunun da hız yapmayın ee, ben söyleyeyim mid for Spe dediğine bakmayın Siz frem kasları zaten biliyorsunuz Bu da onun renklerinden bir tanesi bunun da e, kolay açılan e, kapanan güneş üzeri var içinde ve e, çene açılıyor Tabii ki bu daek gibi şöyle açılıyor renkleri var Renk çeşitleri var. İsterseniz alabilirsiniz. Ben renklerini şey, renk çeşitlerini ve e, işte loa, friyen, Friye e, tüm e, detaylarını koymayacağım da linklerini koyacağım. Detaylarını zaten sitemizde görebilirsiniz. Beden tablosuna göre de hani seçebilirsiniz. Eğer hem, bir de beden tablosuyla alakalı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Diyelim beden tablosunda sizin kafanız 58 veya 60 yani bir sınırda 60 60,5 arası çıkıyor. Eğer küçük beden oluyorsa çünkü belli bir süre sonra bunların petlerinde hafif böyle bir gevşeme oluyor ve dışarıya doğru hafif sizin yüzünüzün bombeliğini alarak hafif açılıyor. O yüzden hani ben bir büyük beden alayım o bana tam olur düşüncesine girmeyin. İçine maske bile giyseniz o genişliği yaklaşık belli bir süre sonra kapatacaktır. Bir hafta giymeden sonra kapatacaktır. Ama hani ben de küçük beden alayım o nasıl olsa biraz açılacak diye düşünmeyin çünkü tam kafanıza olması gerekiyor yani burada boşluk kalmaması gerekiyor tabi yanaklarda da çok boşluk kalmaması gerekiyor ki kaza sırasında çarptığınız zaman çenenizden çıkıyor gibi olmasın hani mikrometrik bağlantıyı güvenilir ama hani işte Friar markası ve Yohe markası Buna göre kaslar yapmış termoplastik bir dış kabuk Yapmış ve satışa sunmuş yo ve fryan. Hayır bu konuda daha fazla bir şey diyemem zaten tamam plastik kasklar hakkında daha önce anlattıklarını dinleyin. Eğer ucuz bir kaskı almak isteyen arkadaşlar varsa bunları alabilir. Hayır ben kafama değer veriyorum diyen arkadaşlar varsa daha üst seviye kaskları almalarını tercih ederim. Siz de tercih edin. Hepinize iyi sürüşler.